Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte 8. bölümümüze yani üçgende kenar ortaı bölümümüze geçiyoruz dostlar. Şimdi şöyle bir bakalım kaç tane kazanımı varmış bir onu görelim ilk başta. Evet bölüm 8. Gördüğünüz gibi 15 tane kazanımı var. Yani 15 tane köşe taşı çözeceğiz. Sonra konu testi, tarama testi derken olayı bitireceğiz inşallah diyelim. Şimdi hemencik şöyle bir ee, bulmaya çalışıyorum. Birinci köşe taşını. Evet buldum. Birinci köşe taşımız şöyle bir ayarlamasını da yapalım. Bakalım neler öğreneceğiz. İlk birkaç köşe taşında biliyorsunuz konu hakkında kısa bilgiler veriyorum dostlar. İşimize yarayacak bilgiler veriyorum. Sonra soruları daha hızlı bir şekilde çözmeye başlıyoruz. Odaklanmasını da ayarladım. Evet birinci sorumuz. G ağırlık merkezi diyor. Bizim bilmemiz gereken bilgi şu ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçer. Yani şu AF dediğimiz şey kesinlikle kenar ortay. İşte BE dediğimiz şey kesinlikle kenar ortay. Ve CD dediğimiz olay da kesinlikle kenar ortaydır diyeceğiz. Bu bir. Ağırlık merkezini okuduğun her soruda... Hatta şöyle söyleyeyim. 100 sorunun 99'unda şunu yaparsın dostum. Ağırlık merkezi kenar ortayı... Bakın iki parçaya bölmüş. Biri GF parçası. Diğeri AG parçası. Burada her zaman şunların arasında... Tabana yakın olan parçaya bir birim, açıya yakın olan parçaya iki birim olacak şeklinde bir oran vardır. Mesela şu BE kenar ortayını konuşalım. Bakın ağırlık merkezi BG'ye GE oranında bölmüş. GE indiği kenara yakın. O zaman buna bir birim dersem 1B bir diyorum. Çıktığımız açıya yakın olan şu açıya yakın olan parçaya da iki katı diyeceğim 2B. Aynı şeyi üçüncü kenar orta içinde yapıyorum. Şuraya C, buraya da 2C'yi yazdım. Şimdi soruyu okuyalım hemen. AE nerede o AE? Şuranın FC, FC neresi? Şurası ve BD'nin. Şunun toplamı 16'ıymış. Bakın şundan bahsediyorum. AE K dedim. O zaman burası da K. FC M dedim. O zaman burası da M. BD N dedim. Burası da N. Yani K artı M artı e N'in toplamı 16'ymış. Bizden 2K 2N 2M'nin toplamını istiyor. O da 2 katı yani 32. Evet. Geldim ikinci sorumuza. Yine bakın G ağırlık merkezi dediği için hemen artık şuradaki doğruların kesinlikle kenar ortay olduklarını buraları 2'ye böldüğünü söyleyebilirim ben artık. Peki o halde şunlar birbirine eşit çıktı. Yani 2Y eksi 4 eşittir y artı 8 oldu. Buradan y'yi 12 buldum ben dostum. Peki y 12 ise e, şurası 20 oldu. Burası da 12 ise Tabii ki burası da 20 oldu diyelim. Başka y 12ydi idi. E, şunların da eşit olduğunu söyleyelim hemen. Şunların da eşit olduğunu. Yani 2x eksi 6'nın x eksi 1'e eşit olduğunu. Buradan da x'in 5 olduğunu söyleyelim. Bizden de x ile y'nin toplamını istiyormuş. Yani 12 ile 5'in toplamını istiyor. Denizli'ye işaretledim hemen. Evet. 3. sorumdayım dostum. Bakalım burada ne yapacağız? Yine G ağırlık merkezi. O halde biz bu BD'nin kesinlikle kenarortay olduğunu biliyorum. Şurayı ikiye böldü. AE'nin de kenarortay olduğunu biliyorum. Burayı ikiye böldü. Bana da diyor ki AD ile EC'nin toplamı 9. Yani Şuna K diyelim bu da K. Şuna M diyelim bu da M. K ile M'nin toplamını 9 vermiş. Peki ne istiyor? AC yani 2K. BC yani 2M. 2K ile 2M'yi istiyor. O halde 2 katı olacak dedim. 9'un 18'i yapıştırdım. Dördüncü sorumuz. Bu köşe taşımızın son sorusu. Yine G ağırlık merkez demiş ve diyoruz ki biz şununla şu birbirine eşit bununla da bu birbirine eşit db ile db'yi görelim şurası ec e, de şurası ifadesinin en küçük tam sayıları şimdi şöyle yapalım buna a diyelim bu da a buna b diyelim bu da b ve biz açı kenar bantlarında ne öğrendik üçgenin herhangi bir kenarı mesela 11'i aldım 11 diğer iki kenarın toplamından küçük olacak yani 2a ile 2B'nin toplamından küçük olmak zorundadır dedik. Ve o halde şimdi DB dediğimiz yer bunu ikiye bölelim bir her tarafı. 5,5 küçük olacak A ile B'nin toplamında. Bakın bizden de DB ile EC'nin toplamını istiyor ya arkadaşlarım. Yani A ile B'nin toplamının en küçük değerini istiyor. E 5.5'tan büyük en küçük ne olabilir diye sordum. 6 olabilir cevabını da işaretledim. Evet, hadi bakalım. Şimdi ikinci köşe taşındayız. Birinci sorumuz. Bakın, ilk sorumuzda öğrendiğimiz kural. Tabana 1, açıya 2 kuralını yapacağız burada. Burası 3 ise, şurası 6. 4 ise, burası da 8 olacak dedim. G ağırlık merkezinin özelliğinden. Bizden de BD'nin en küçük tam sayı değerini istiyor. X peki şu üçgende... Diğer iki kenarın toplamı 10'dan küçük, diğer iki kenarın farkı 2'den de büyük olacak. 2'den büyük en küçük ne olabilir diye sordum. 3 olabilir dedim ve cevap da Bursa'dan işaretledim. Geldik buna. Bakın iki kenar ortayım, kesim noktası neydi artık bizim için? Ağırlık merkezi. Peki burası 2 ise tabana bir açıya 2 özelliğinden. Burası da 2 katıdır 4. Toplam şu dik açıdan inen kenar ortay ne oldu arkadaşım? 6-1'in muhteşem üçlü ne diyordu? Dik açıdan inen kenarortay hipotenüsü 2'ye böldüğü gibi bu hipotenüsün parçalarına da eşit. Yani bu kenarortay 6 ya. Bu parçalar da 6 6 olacak. Yani BC toplamda 12 gelecek. Evet, 3. sorumuzdayım. Yine G'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Bir kere şurada 5 12 13 üçgeni var. Şuraya 12'yi yazalım. G ağırlık merkezi ise açıya 12 düştüyse tabana yarısı düşecek. 6. Bizden ne istiyor? A, A istiyormuş zaten. 18'i paketledim. Dördüncü sorudayım dostum. Hemen okuyalım. Yine CD kenarortaymış kenar ortaymış. Tamam. CD D kenar ortay. Tamam. G'de ağırlık merkeziymiş. Peki. A, AD'nin 3 katıymış. Yani şuna K dediğimde burası 3 kalmış. Tabii ki burası da K. Başka? DC C, 24. D, C görelim. Buranın tamamı 24'müş dostum. Şimdi şu açıortayı ortayı konuşursak bakın bir önceki. Ee, bölümümüz bir önceki konumuz Üçgende açıortayda ortayda yaptığımız şey Kolların oranı 1'e 3 ise Ayakların oranı da 1'e 3 olacak Yani DE ile EC'nin EC oranı 1'e 3 oranına sahip Yani toplam DC Ne oldu kardeşim? 4A Ve 4A'yı bize 24 vermiş A'yı 6 buldum ben Şurası 6'dır dedim Şimdi G ağırlık merkezinin de şöyle bir özelliği vardı. Tabana bir açıya iki. Yani şurası 1 B ise şurasının 2 B olacağını biliyorum. Yani 3B'yi de 24, B'yi de 8 bulalım. Demek ki burası 8. E şurası 6 ise buraya ne kaldı? 2 kaldı E'ye, G'ye. Yani cevap Bursa'dan geldi. Çevirdim hemen arka tarafı ve geçtim. 3 numaralı köşe taşıma. Evet bakalım ne diyor? 3 vermiş o halde şurası 6. Bunu bir yazalım değil mi? 1'e 2 oranından dolayı. Bakın bir soruda 90 derece ile ağırlık merkezini bir arada gördüyseniz aklınıza hemen artık muhteşem üçlü gelsin. Şu ikisini gördüğünüz soruda. Ve ben bu dik açıdan kenar ortayımı devam ettirirsem burayı da 2'ye böler. Hatta şuna k k diyelim. Ve bu da onlara eşit olacaktı. Bu da k. E şimdi bir de ağırlık merkezinin özelliğini kullanalım k'ya 2k'ydı değil mi? Tabana 1, açıya 2. Yani şu 10 dediğimiz yer aslında 2k. Şimdi 2k 10'a eşitse k 5. Bu da 5. Yani burası toplamda 10. Peki burada bakın ne çıktı? 6 var, 10 var. Şu BG 8. GE tabana bir açıyı 2'den de 4. Zaten GE'yi soruyormuş. Evet ikinci soru bakın yine 90 derece ve ağırlık merkezi kenar ortaylar görüyorum. Demek ki şurası ağırlık merkezi muhteşem üçlü yapacağım. A, G'ye 2 kök 13 diyeceğim. GD 3'müş demek ki şurası 6. Burası 2 kök 13 ise bunu devam ettirirsem yarısı olacak kök 13. Muhteşem üçlüden bunlar da kök 13. Kök 13 geldiği. Yukarıda verilenlere göre dc nedir diye bir soru sormuş bize. Önce şurada bir pisagor yapalım arkadaşlarım. Bakın şurada. Şu dik üçgende bir pisagor yapalım. Hipotenüsümüz 2 kük 13. Karesi 52 eşittir. 6'nın karesi ile gc'nin karesinin toplamına eşit. Şimdi 36'yı buraya atarsak ne kaldı? 16 mı kaldı? Evet 16. gc'nin karesi 16 ise gc 4. Şimdi şurada bir dik üçgende pisagor yapalım. Şurada 3 var 4 var. DC ne çıktı? 5 çıktı paketle gelsin. Evet buna bakalım. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş. BG ile AC birbirine eşitmiş dostum. BG ile AC de birbirine eşit. O güzel. 2 var 10 var. AC kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bak hiçbir fikrimin olmadığı bir soru. Şimdi neler yapalım mesela burada? Şurası 2 ise buraya bir 4 yazalım. Şimdi şunu devam ettirirsek şöyle kenar ortayı olduğu için buraya x diyelim. Burası 2x olsun. Ve bu bg ile şurası eşitti. Buranın da toplamı 2x geldi. Hatta kenar ortayı olmasından sebep x, x burası da bölündü. Şunu da çizelim arkadaşlarım. Şu kenar ortayımızı da çizelim. Bu da burayı 5, 5. Bölsün. Bakın şunu fark ettim dostlar. Şurada x, x, x var. Yani üçlüyü yakalayın dostum. O halde şurası kesin 90. Burası 90 sa şu taraf da kesin 90 oldu. Ve bakın 3, 4, 5 üçgeninden burası 3 geldi. Şimdi burası 3 ise tabii ki şurası da 6 çıktı. Hadi şuradan da bir Pisagor patlatalım. 4 var, 6 var. Benim ezbere bildiğim bir üçgen. Tabii ki sen Pisagor yaparak bulabilirsin. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36 topladım 52. 2 kök 13 yaptı burası. 2x 2 kök 13 ise x kök 13'tür diyeceğim ama bana zaten 2x'i soruyormuş. O zaman cevap 2 kök 13. Evet yine 90 derece ve ağırlık merkezi gördüm. <gülüyor> o zaman bir muhteşem işle yapılacak. Şimdi iki tane kenar ortaymış bunlar. Şöyle kenar ortayı olduklarını gösterelim. Demek ki G iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi. Bize BC'yi 12 vermiş. Demek ki burası 6. 6. Dik açıdan bu da inen kenar ortayı olduğu için muhteşem üstüden bu da 6. Hatta 2'ye 4. Değil mi? Tabana bir açıya iki muhabbetinden bu da geldi. Peki nereyi istiyor bizden? G, istiyor. GC neresiymiş? Şu uzunluğu istiyor dostum. Şimdi başka ne yapalım? Şuna, şunu devam ettirirsek şöyle, devam ettirelim. Ya da gerek var mı devam ettirmeye? Ya ettirdik bir kere, devam ettirelim bu şekilde. Ama önce şunu görelim. Şurası a'ya 2a oranı var dostum ve bakın diklikten diklik indi. 4'ün karesi yani 16 eşittir. a ile 2a'nın çarpımı 2a kare. O halde 8 eşittir a kare. 2 kök 2 çıktı A dediğimiz yer. Yani şurası 4 kök 2. Bunu bir yazalım. Şimdi 4 var 4 kök 2 var. AB'yi bulalım bir pisagor yapıp. AB'nin karesi eşittir. Bir 4'ün karesi bir de 4 kök 2'nin karesi 32. Topladım 48 yaptı. 48 de dışarıya 4 kök 3 olarak çıktı. Peki bu 4 kök 3 ise burası 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Ve bakın dik açıdan inen kenar ortay olduğu için muhteşem üçlü yapacağı şu da iki köküç. Peki bu iki köküçse tabana bir açı iki özelliğinden geleceğimiz ne olacak? Dört köküç olacak. Cevabım Denizli'den geldi. Evet ilk üçü gömdük. Hemen dördüncü köşe taşımızdayız dostum. Ve birinci sorusuna bakıyorum hemen kardeşim diyor ki G ağırlık merkezi peki BC'yi 18 verdim sana diyor. O halde buralar 9 9'dur. Çünkü kenar ortayı olacak AE. Muhteşem üçlüden AE de 9 olacak. Hatta 3'e 6 diye bölünecekti değil mi dostum burası da? Peki şimdi şuradan da bir Pisagor çakalım mı? Bize nereyi soruyor? BD'yi soruyor. Şuraya A diyelim. Şurası 2A'dır. Ök yapalım. 6'nın karesi diklikten diklik indi ya. 6'nın karesi 36 eşittir. 2a çarpı a. Yani 2a kare 36. 18 eşittir a kare. a eşittir 3 kök 2. Peki a 3 kök 2 ise burası da 6 kök 2. Toplam 9 kök 2 yaptı BD Cevabım Adana'dan geldi. Evet ikinci sorudayız dostum. Yine görüyorum ki bir sürü eşitlikler var burada. Öncelikle giyarlık merkezi dediği için 4'e şurası 8 Burası sekizse, bu da 8. ve G anıt merkezin ise burası bir kenar ortaydır. Kenar ortaysa, burayı da ikiye bölmüştür. O halde burası da 8. Bize de ne istiyor? EG. Önce şuradan bir 90 derecemiz var. Bakın 90'ın karşısı 8 iken, neyin karşısı 4'tür? 30'un. Değil mi? 30, 60, 90. O halde burası 60 demek ki burası 4 kök 3 olacak. 4 kök 3 ise yarısı olacaktı 2 kök 3. EG'yi 2 kök 3 bulduk. Evet, üçüncü sorumuzdayım gobeller. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi AG e, ye 2, BD ye de 3K diyeyim diyor. Şunu yazayım. A, 2K, bDye 3K. G, ye K, B, ye G ye ağırlık merkezi ise bu bir kenar ortay. Burası K olur tabana bir açıya ikiden. Burası da 3K olur kenar ortay olmasından sebep. Ve bakın şunu da fark edin dostum. Buradan inen kenar ortay 3K... Bu da 3k, bu da 3k. Yani bariz muhteşem üçlü var burada. O halde burası da 90 derecedir diye. DCyi soruyor. DC dediğimiz şey 3k soruyor. Yani K'yı bulmam yeterli olacak benim için. K'yı bulalım biz dostum. Öncelikle şurada da bir Pisagor bağıncı yapalım. Bakın şu üçgende. Şimdi 3k'nın karesi 9k kare eşittir. K'nın karesi artı şurada m dersem m'nin karesi. Buradan 8 k kare eşittir. M'nin karesi çıktı. Bu yeterli benim için. Şimdi şuradan da bir pisagor yapıyorum hemen. Ne diyeceğim? 6 küküçün karesi yani 108 eşittir. Bir M'nin karesini alacağım. Yani o da 8 k kareydi. Artı bir de 2 k'nın karesini alacağım. O da 4 k kare yapar. Şimdi hemen toplayalım bunları. 108 eşittir. 12 tane k kare yaptı. Hemen 12'ye bölelim arkadaşlarım. E, 108'i 12'ye bölersek 9 kere olsa 90 18 doğru 9 kere var 9 eşittir k kare şuradan devam edeyim k eşittir 3 buldum benden ne istiyordu 3 k'yi istiyordu denizliyi işaretledim evet dördüncü sorumuz ne diyor g ağırlık merkezi demiş tamam tabana bir açı 2 yapacağız demektir şurayı uzatırsak burası 2 kök 2 olur Hatta bakın şurada diklikten diklik indi. Şuna h dersem h kare eşittir. 4 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı. Yani h kare eşittir. 8 kere 2 16. h eşittir 4. Tamamdır. Buranın da 4 olduğunu bulduk. Artık 4 diyelim. Tabana bir açıya 2'den burası 2 olur. Toplam 6'yı gördüm. Muhteşem üçlüden bu da 6, bu da 6. Nereye istiyor bizden? A, istiyormuş. Tamam olsun. Orayı da buluruz. Şuradan da pisagor yapalım. Şuraya X diyelim. Bu da X olsun. Çünkü bu kenar ortay değil mi? Şu B'den inen doğru kesin. Kenar ortay G'den geçtiği için. Peki şurada pisagor yapıyorum. X kare eşittir dedim. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 2 kök 2'nin karesi 8. Yani 24 yaptı. X eşittir. 2 kök 6 24 dışarıya 2 kök 6 diye çıkar. Bana 2x'i soruyordu unutmayın. 2 kök 6'nın 2 katı 4 kök 6 yaptı. Sorumun cevabı. Evet dostum kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Hadi bir köşe taşı daha gömelim. Hala vaktimiz var. Ne diyor bu? G ağırlık merkezi demiş. Şimdi buradan bir paralel çizmiş. 3-1-2 kural arkadaşlar. Buradaki öğreneceğiniz kural. Şu orta taban oluyor değil mi? Şunları yanları ikiye böldüğü için kenar ortaydan dolayı bu adam orta taban. Bakın orta taban var, ağırlık merkezi var. Bu orta tabanla ağırlık merkezinden geçen doğru her zaman şu şekilde orantılanır. 3, 1, 2 şeklinde orantıya sahiptir dostum. Şimdi bizden ne istiyor? KE bölü BC. Önce şunu yapalım. Şuna bir A dersem kenar ortaysa bu burayı ikiye böldü. A, A. Şimdi orta tabansa bu 2A ise burası 4A'dır. Hatta 2A'ya 2A diye de burası bölünmüştür. Şimdi söyleyelim. KE bölü BC. KE'ye 1A, BC'ye 4A düştüğü için 1 4. Çarpı diyor. AG, bakın AG'ye 4 düştü. KG, KG'ye 1 düştü. 4 1. Çarpı. BG, BG'ye biz... 2M dersek GE 1M'dir. BG bölü GE. 2 bölü 1. Onu da yazdım. Şu dörtler gitti. 1'ler gitti. 2 bölü 1 kaldı. Yani 2 kaldı sorumun cevabı. Evet. Geldim buna. Hemen şu 3 1 2'yi konuşalım. Bakın bu orta taban. Bu da ağırlık merkezi. 3 1 2. Yani buraya 1 dediğim yere 4 düştüyse burası 3 katı olacak 12. Burası 2 katı olacak 8. Ne istiyor? AK yani 12. Eksi GD yani 8'i istiyor. 12 eksi 8. 4'ü buldum. Evet yine bir 3-1-2 kuralımız mevcut. Bakın orta tabanı gördüğünüz zaman yukarıdan aşağıya doğru 3K, 1K, 2K. Demek ki 1K'ya 2 düştüyse 3K'ya 6. Buraya da 4 düşecek. Şimdi bakın şu dik açıdan indi. Kenar orta oldu, değil mi? Burayı 2'ye böldü. X, X muhteşem üçten 6 ise bu kenar ortay bu da 6 bu da 6 yani x'imiz çıkacak 6 evet dördüncü sorudayım dostum g ağırlık merkezi demiş dk'ya x artı 1 demişse şurası x artı 1 o zaman burası da x artı 1 bc'ye 5x demiş tamam şimdi burası 5x toplamda 5x demiştik ki şu orta tabandır yanları ikiye böldü burayı ikiye böldü ve bunun uzunluğu 2x artı 2 ya 2x artı 2 bunun 2 katı neye eşit olacak paralel olduğu tabana yani 5x'e düzenleyelim bunu 4x artı 4 eşittir 5x demek ki x eşittir 4 geldi ne istiyor dk x4 ise dk'mız 5 artı kg kg'miz neresi şu uzunluğu soruyor tamam şimdi bunu 5 bulduk X'i 4 bulmuştuk. Burası toplamda 20. 10 10 diye böldü burayı. Dik açıdan bir kenar orta indi. Muhteşem üçlüden bu da 10. Bakın şimdi bir de 3, 1, 2 kuralı yapalım. 2K'ya 10 düştü. 1K'ya 5. 3K'ya da 15 düşer. Şimdi ne istiyorduk? KG'yi 5 bulduk. DK'yi de 5 bulduk. Toplamını istiyor bizden. 10 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar ilk 5 köşe taşını bu videomuzda gömmüş olduk. Bir sonraki videoda bir 5 daha gömeriz. Hadi öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın.